Ne güzel de muradım ararken ve beni naz mı yardım Gülüle kırmızı gülder erken Pelek beni nazlı yardım ayırdı Ah gülüle kırmızı gülder erken lek beni nazlı yardım ayırdı Sardı gayalar don gibi dağlar Yeşil yaprak ile bezendi bağlar sahraya çıktım çöllor Selek beni nazlı yerden oynurdu Yor yine sahraya çıktım çöllor Melek beni nazlı yariden ayırdı. Demir kafes gidip doldum ısıldım Guruluya gidip durdum kasıldım Denişmeden sudan kesindim, Felek beni nazlı yardım ayırdı Yemeden sudan kesindim. Melek beni nazlı yardan ayırdı Yaz gelende yazı yaban yurdoğrulur. Bak sürüye kara koyun kurdoğrulur. Sevip sevip ayrılmaz derdoğrul Felek beni nazlı yârden ayırdın Sevip sevip ayrılmaz derdoğrul El beni nazlı yardan ayırdu Sultan avdalım inem yarışam Yarışam da ummanlara karışam Başına gelmiş yok varam Melek beni nazlı yerden ayırdı, başıma gelmiş yok var amdamı Melek beni nazlı yerden ayırdı.